bıssiye misin? Baş kısarım çektir şey yapalım. İşlerine dair bir şey söylesene amına koyduğumun de adam Şakırı seni bekliyor. İyi <gülüyor> <gülüyor> abi bende mi sunuyor <gülüyor> şey? sesi evet, <gülüyor> çok az geliyor ya. <kibir> İzliyorum evet de çevir de. Çevir abim. Bas kanka. Çevir Bu arada abi, soru soruyorduk ama neyse. Elini skill aç amına koyayım sen. Kaç santim? Hadi bitir. Yapıştı. pantzar motoru. Bu uzun durdu ve yağlandı Allah aşkına bir gösterin Aradaki 7 farkı bulamıyorum. Gamepad kol işte kanka. Gamepad. Gamepad. I Kanka biraz ucuz bir şey geldi. Ama. <gülüyor> <gülüyor> <Hakkine gelin abi. gülüyor> Böyle deme bin lir olmuş. Platform. Şimdi <gülüyor> sıradakini diki ne? Mete Naked mı çekecek? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <gülüyor> yok tamam <gülüyor> ben <gülüyor> <de, öyle> kaldırıp <kalbim gülüyor> koyayım. Şey şey, abi bir tane, de, bir tane <gülüyor> konsol ya. yollarsanız yanında daha ya iyi. Ne yaparsan yapsın. Verdik oldu. abi. Hayır ya, yok öyle bir şey. Bir tane konsol yok. Abi bilgisayara bağlısın. Şey. Ol, Ol. Ol. Oldu bilgisayarda koyalım mı yanına? Atıştırırız. Kelime ne olsun? Dur dur çevirdik mi ya? Hayır hayır dur o saylanmıyor. Daha çekmedik. Daha dur çekmedik Basken. insana. <gülüyor> <gülüyor> zarara sokuyor beni ya. <gülüyor> Yılmaz abi ne ne yapayım? Kelime mi denilen lan? Tamam olsun. Tam tam tam İstediğini belirleyebiliyorsun. Yılmaz abi kim? Bu tıcan olsun. Ya. Yılmaz abi kim? O <gülüyor> ya. Yılmaz abi Etiyopya'nın sahibi kanka. Soralım mı Yılmaz abi'ye? <gülüyor> Soralım bakalım ne diyor. Yılmaz abi benim bu çekişli olanla ilgili ne düşünüyorsun? diye. <gülüyor> Arkadaşlar Vtc'ın yazıyorsunuz, Vtc'ın 36 ay üzeri subscriberlar yazıyor. <gülüyor> 3 <gülüyor> senedir subscriberlarıma. Allah'ım. Kız arkadaşım çekiyor. Abi ekran versene bir bakalım isimiz var mı? Yayını alıyoruz. Evet. Yayını alıyoruz, karantina kombiniyle. Mettabal. <gülüyor> <gülüyor> Hadi order, yengem ya. Yengem taba. vallahi ben de. Heh, ben duyalım. Çeviriyor muyum şu an? <gülüyor> Bekle, çevirmiyorsun şu an. Bu arada azmış. Bekle. Bicim, Oğlum 36 ay kanka. 3 yıl. 3 yıldır takip edenler. 3 <gülüyor> yıldır Sab olanlar. 3 <gülüyor> yıldır kanka. kanka sab olan. Etse iyi. Sab Kişim olan. Para veriyor. Para, ver. para veriyor. 43 kişi ve kişiden, 44 kişiden, 45 kişiden. Sen ne diyorsun? kadar var mı ya? Söyle. Kim ne istiyor Şansımı ben ona çok göre? Kim, şan şey. bekle isteyeni bulacağız 50 kişiden şu an çekiyorum. Ben... Ee, yenge söyleyebilir misin ekranı verebilir mi? Bekle, Ekran yok ben yenge. Ben çünkü istediğiniz her şeyi çekebilirim. Tamam Burada. bekle. Burada hemen kazananı belirliyoruz. Burada en pahalı şey Aha. Orada en pahalı şey bilgisi yani. Yılmaz abiye sordum. Yılmaz abiyle, <gülüyor> Yılmaz abiyle direkt. Bir hakkımız gitti. Ha, ben ben gittim. Gittim. İkinci hakkım gitti. İkinci evet. hakkım gitti diyeceğim. Üçüncü Üç ölüyoruz lan. Siferus ha. kazanıyor. Siferus'u çekin hemen. Siferus'u. Ne şey bulur yalnız. lan? Üst tanem başlayacaksak gidiyor mu hakkımız? Oğlum ben katıldım. lan yenginizin yanında Nasıl unutuyorsun oğlum? Siferus'u çekin. 53 ay. Siferus dc atta kanka. Şey, amca şey, Şişeye Şişe, oturmaya şey, ya! ya. Ferit ben katını Daha yüntüm, bilir ya. atalım mı? Siferus, ya abi. Abi, bir çocuk gibi susun la! <gülüyor> Allah çocuk Allah, parkı. yemin ederim çocuk parkı oldu ya. Siferus geldi mi? Geldim buradayım, geldim buradayım. Ee Siferus, hazır mısın? Hazırım. İstediğin bir şey al var mı Mehtap'tan? Al, konuş Mehtaplar. Söyle ablacım. Buraya. Tamam, Vallahi söyle abi dedim söyle ablasının gülü canım iste iste canım elin elin uğurludur senin ya sen çek bakalım ne geldi tamam bana bırak. çevir bakalım geliyor abi. değil mi kartı geliyor kartı geliyor Ef evet, Bilgisayar, bilgisayar geldi. gidiyor. bilgisayar gidiyor. Oha yenmeye bak. Ne? Bilgisayar, bilgisayar kazandı. Oha. <gülüyor> Denge <bir O. bir gülüyor> yok ki. <gülüyor> onu hallederiz. Bilgisayar kazandı hayatım. Bak <gülüyor> <gülüyor> Kanka vallahi. Nasıl ya? sen bak sağ sen Ferit'ten istedin sana. Bitirdi beni, bitirdi. Abi. Bilgisayar vereceğiz ya. Her türlü veriyoruz. Bir tane taneeleron bilgisayar ayarlayın. Tamam mı? senin bilgisayar ver abi. Nasıl bilgisayar olduğu belli değil. Notepad veriyorum. Tamam 36'ya da yaptık. Daha ne verelim arkadaşlar? Arkadaşlar daha ne çıkacak şey yapalım. Daha abi modlar kaldı abi. arası. Bu çekilişin klasidir. Tamam. Tamam modları yapacağım ben biraz. Evet, <gülüyor> ben de, ee, konuklarıma çok teşekkür ederim. Bırak kuldağını, bırak. bırak. Ya. Öyle, benim kuldağını yakın. 48 aylar Şurada bekliyor abi bu arada. Braveheart'ı bekliyor, Barış bekliyor. Eyvallah kanka. Şimdi... Yağım önünde. Aferin. Pudi'yi alın kanka. Pudi gel buraya. Pudi. Nerede? Pudi. Gel babacığım. Gel babacığım, o da yayına çıkmak istiyor. Gel sen de bir selam var. Budi. Sen de bir selam var. Budi <gülüyor> <gülüyor> KFC taburcu ya KFC taburcu. <gülüyor> <gülüyor> KFC, KFC virali O camon olmuş. Ay bayılacağım çok şimdi çok tatlı. Tipi bakıyor. Meşin top